Arkadaşlar, ben her zaman karakteri görmeyi severim. <gülüyor> Burak da sana yolluyor der öğle, diyeyim, ne dersin? Me, yılların yavrları. <gülüyor> <gülüyor> Ama yilerden şey çıkarmak için yedek <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sırılı> ya. Sen de şey bak. You really are fucked. Bu karşımdaki karayipli kimdir? <gülüyor> O uh, Karanlık hivayene <gülüyor> üstleneceğim benim için <gülüyor> Önemlileri açıkla oynadıkları oyunu anlamadım Bu karanlık yolda hiçbir yardıma ihtiyacım yok Bırak Bırak Benim <gülüyor> için önemli olanları açıklayın Veya kar karanlık himayene üstleneceğim All right. Uh, All right. Ama <gülüyor> seçenekler süper ya. Now, we got much time, but I e, hangi içecek hakkında gevezelik ediyorsun? Aklımda hatırlamıyormuş gibi durmuyor. Çiçeklik benim aklımın duvarlarıdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi sen Bu oyunu ilk defa Görecek olan insanlar <gülüyor> için Bunu Bulk Haven'la tanıtmak çok yanlışmış Gibi hissedin <gülüyor> Yes Yes <gülüyor> Azlasını içmiyorum diyor <gülüyor> Yani ne bileyim, üzgün hissettim <gülüyor> kendimi. Bu adam neden böyle duruyor hala burada, bayılmadı mı? Be Beslenme çok yapıp trans gibi bir şeye sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ürkütücü ve ne zaman pellerimin rengini seçebileceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, yeryüzünün altında kıvrılmış karanlık canavar. Bırak şu vaazı, karanlığı içmeye gidiyorum. <gülüyor> Biri seçeceğim. <gülüyor> Biz bilinçli the... canavar oynuyormuşuz gibi geldi daha çok. Ya bir insan bana zarar vermeye çalışırsa. I said innocent humans. some asshole levels of 12 gauger way you drain them, skin him, and bash your the skull. Self-preservation is a vital part of humanity after all. My favorite part fat. Heh <gülüyor> <gülüyor> Abi ben pardon çok İyi, spor, ve kaç. Böyle yollar bu dünyayla eskisini ayıranlar. All <gülüyor> right Hay hay. <gülüyor> Gel birader. <gülüyor> <adam. gülüyor> Harika Adam vampir haline ateşe sıçradı ya <gülüyor> Aa dur hayır hayır E'ye basacaktım Seni sıçanırıcaktım <gülüyor> <gülüyor> Hey I don't care what Görgü kuralları kemirgen ziyafetimin içinin tuzunu uzatmalarını talep ediyor. Anladan açamıyorum. Hmm. Buradan buraya mı gireceğim? Üstünde durduğun şeyi nasıl açmayı bekliyorsunuz bence? <gülüyor> abi oyun bunu düşünmemiştir diye düşündüm biliyor musun? Şu şu an özür oyundan özür diliyorum. Eee inme... Hayır, sen kalk. Buradan inme... Atla. Direkt atlasam ölmem değil mi? Abi çok insan gibi düşünüyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya! Ya! ya! ya! <gülüyor> ya e ne istiyor adam güvenlik yönesi. işini yapıyordu. Ya of ya öldürmek istemiyoruz. <gülüyor> Adamın suratına levyeyle vurdun. <gülüyor> Bossunuz var mı bayım? Dünyanın en şişko kumbarası ben de e, bende ama senin için kırmayacağım. Bu yalnız karanlıkta susuzluğunu gideremezsin. Kim yapabilir ki? Hmm. Sağımda güzel sulu bir insan geliniyor. Şimdi bir sinek görülüyor. Ben biri seçeceğim. Esu! Esu! <gülüyor> Oha. Şu sağdaki adamla konuşabiliyorsun bu arada. Ol. Ha şu bir dakika anlık şey döndü. Burada bir burada bir bide bulmakta iyi şanslar. Sanırım konuşamıyor musun? Ha... Seni hangi iplikler çeker yabancı? Nothing. Nothing. Just waiting for a friend to get off work. He's a police officer. Old army buddy. He should be bringing his dog as well. It's a Rottweiler. Wonderful attack dogs they are. Ee, geçenlerde benden çaldığım parayı bana sağlaman için seni ikna edebilir miyim? Hepimiz geceyi tırtıklı bir şal gibi giyeriz elveda. Belki de salak, kene... sokak, sokak ab salakan sokak kenarında tatlı bir buluşma yapabiliriz. Nani? You are not homo. <gülüyor> Please. <gülüyor> de de de Elizabeth biz geceyi tırtıklı bir şal gibi giyeriz sen vedadi. Aa ya! Ya hiç <gülüyor> e basacaktım <gülüyor> 2'ye bastım. <gülüyor> Birden ortadaki karakterden yürümeye yürüme, başladım. Buna katılırız. Burada <gülüyor> da kendimize katılabiliriz. Ya av ya. Ne yapıyoruz <gülüyor> bir dakika. Ya hayır. Ya. <gülüyor> Neyse sadece besleneceksin. Güzel bir şeydir yani ya abi Böyle değil, böyle değil. Ama yani... O ya. Biraz daha be iyi eğdin Abi hayır istemiyorum. Bu bu arada 3'e <gülüyor> basacaktım abi. Elim 2'deymiş alasını satayım. Abi çok otomatik <gülüyor> oynuyorum oyunla. Allah kar etmesin. Okey. Abi neyin var? <gülüyor> Vampir miymiş lan bu? Ee, tazı gibi koşan tanrı sen <gülüyor> Sadece yo. <gülüyor> <gülüyor> If that's what you mean. Oh shit you're a Malkavian aren't you? Damn that's the last thing I need. All over the I can't even understand what the hell you're saying. I went. What is this lump? Is this my rib? Oh holy shit my rib is poking through my side. I'm all numb. You gotta look and tell me. Sakar suikastçilerinin kim olduğunu söyle yoksa onların başlattığını ben bitireceğim. Hipokrat benim atam değil seni kim kırdı? <gülüyor> Versiyonu sen vermek o <gülüyor> lan şapşal bir adamsın Arvalik diyorum. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> sokağın sonuna git otoparkın içinde kum salayınan bir me e merdiven var. Sokağın sonuna git. Merdiven var. Sağda bunlar benim sözlerim, bunlar benim son sözlerim olması iyi olur diyor. Tazı ayaklı, Tanrı'nın yardımına ihtiyacı var görünüyor. anladım Yani inatçı bir balina gibi e, karaya vurmam gerekiyor. Mercy o kadar hızlı koşuyormuş. Yani onun yerine ben mi hızlı olmalıyım? Ama bunu söylemeden rahatla rahatlamayacak herhalde. Üçü, <gülüyor> üçü, üçü seçeceğim. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> <gülüyor> Bu şu kapıdan geçip merdivenlerden yukarı. Ah, filo ayaklı tanrıyı kıran iblisler ev ve gölge kaini. <gülüyor> Aradığım adamların olduğunu nereden biliyorsun? Ee, yarınlarımın e, çarpık iplerini görüyorsun. Daha fazla konuş. Artık burada değilim. Never mind. You wouldn't understand. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Aya <gülüyor> yallah aydınlansın gölgek <kayını>, aile elveda. <gülüyor> you wouldn't understand. Emeklemiş. Evet, şey. e, e, evening. Ee, bir sopalı plaj iblisi sürüsü gördün mü? Sözlerin neden bu kadar garip şekilli? <gülüyor> <gülüyor> Omo foli bir çim biçme makinası gibi konuşuyorsun. Artık burada değilim. <gülüyor> <gülüyor> bence işleme. Ah bence işleme. Sonra biriyle konuşarsın, gangbendan küçülüyor gibisin. Burada olmayan biriyle konuşursun denma. <gülüyor> oh. Help <gülüyor> ya. Yardım edeyim mi? Ee, kenara çekil, e, geçit bekçisi. Selam e, kumsalcı çocuk beni içeri al sonra da beni kuma gömmene izin vereyim. Nani <gülüyor> astral ışıkları görmeye geldim bu ışıkta beyleri nereye benzediğini merak edin. Neye benzediğini nereye dedim pardon. E, ben biri seçeceğim kenara çekil geçit bekçisi. <gülüyor> ikiye bas 2 efendimle 2'ye bas ayda sözlerin kafamın engin boşluğunda yankılanıyor elveda söksedim anlatır <gülüyor> ısrar köpek bile güre kurt adam lan bu bu saçmalık ee, başlatılmayacak bir vasbir bir abi <gülüyor> bir fısıldık <gülüyor> herhalde <geber> dedi bana onun <gülüyor> sama bana Eşlik ettiğin için teşekkürler. Bu arada Cener sana da çok teşekkürler abi. Benim için zevkli e, ve çok keyifli bir oyun oldu lan. Bu arada bayağıdır bir oyundan bu kadar keyif almamıştım anasını satayım. Cidden çok hoşuma gitti. <gülüyor> Daha evvel hiçbir şey yapmadın oyunda. Öge ya. Sadece şunu, şunu anladım abi. isimlere çok dikkat et, etmem lazım. Çünkü hiçbiri de tutmayınca biraz şey oluyor Kötü oluyor. İsimleri <gülüyor> akılda tutmak gerekiyor. Oyun ekstera ekstradan sana bir harita sunmadığı için çok böyle e, sokak isimleridir, nereye gitmen gerektiğini söylemesidir, işte sağa dön, sola dön, işte bilmem neredeki araba Ver böyle bir yerde de, arabanın rengine kadar söyler. Hani, umursamazsın bakarsın orada 50 500 tane araba ararsın. Ondan sonra bulacağım Aa, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yani bir, bir, bir yerin beni yönlendirmesini seviyorum. Harita mantığını seviyorum. Takip etmek bana zor geliyor. Ama bu da bir seçenek. Umarım ikinci oyununda şey olur biraz. Harita olur. gerçekten olmak böyle çok zevkli. <gülüyor> ya, gerçi evet. Haklısın. Böyle de çok zevkli. Gerçi Türkçe destekliyor kimin umrunda. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar <gülüyor> izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu şekilde Malcaymondan deli deli diyaloglarla <gülüyor> let's play'ye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.